Yasak Elma dizisinin bir erkek oyuncusunun sette çalışan genç asistanı taciz ettiği ortaya çıktı. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy'un ve diğer oyuncuların da asistana destek verdiği öne sürüldü. Asistanı taciz eden erkek oyuncunun ise sert bir dille uyarıldığı ve özür dilediği iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan haberi televizyon yazarı Ranine açıkladı. Raniini tv sitesinin sahibi ve TV yazarı da Twitter'dan dizi setinde yaşanan taciz ile ilgili şunları yazdı. Yasak Elma dizisinin setinde yaşanan tatsız bir sıkıntı ile ilgili bilgi geldi az önce. Yemin ederim olanları dinlerken kanım dondu. Başta Fatih Aksoy olmak üzere konuya sahip çıkan ve destek atan herkesi kalben tebrik ederim. Sektörün bir titreyi kendine gelmesi, bünyesinden bu tip şuursuzları kısması, hızla tahliye etmesi lazım, yeterince insanın onuru, gururu, ruhu yara aldı, elinizi artık vicdanınıza koyup, dur demek zorundasınız, bedeli ne olursa olsun, resmi olarak bir şikayet başvurusu yapıldığını öğrendiğim an konuyu detaylandırır, sonuna kadar desteklerim, ayrıca duyumlarıma göre zaten yapım ve oyuncular çok basiretli davranmış ve konuya gerekli müdahaleyi yapmışlar.